arkadaşlar bugün size bir program tanıtmak istiyorum ileti yönetim sistemi burada da size göstermek istiyorum ben biraz önce İleti yönetim sistemi devrede Evet İleti yönetim sistemi ne demek e-devlet üzerinden ulaşabiliyorsunuz ben şimdi size aynısını yaparak beraber yapalım buradan e-devlete ben giriş yapmak istiyorum Hoş geldiniz. Buradan giriyorum. Bak. Buradan TV giriyorum. En üstte bura var. Ha bura tıklıyorum. Direkt indiren, indirenler var program. Ben onu sevmiyorum. Ben direkt hep böyle Chrome'dan giriyorum. Evet. Şu anda TC kimlik numara ver şifrem gireceğim. Burada bir durdurmam. Evet. Ben şu anda şifremle giriş yaptım. E-Devlet'e. Şu anda ben demin girdiğim için orada ben şöyle yaparım. Evet boşluk. Pardon. Bu arama yerine ne yazıyoruz? Evet yani buraya. İleti bakın. İleti neydi? Yönetim sistemi. İleti Yönetim Sistemi tim Sistemi Yazdığınızda en üstte Ticaret Pardon özür dilerim Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Ticaret Bakanlığı Ben önce oraya bakıyacaktım Ticaret Bakanlığı Onu Tıklıyoruz Şu anda gördüğünüz gibi sayfası açıldı ben demin kaydettim. Burayı sileyim. Sizinle tekrar yapayım. kendi. Şu anda ne diyor? İletişim adresi. Dur. Yeniden sizinle yapayım. Ee, iletişim adresi listesi. Burayı tıklıyorum. Evet. Açıldı. Yeni iletişim adresi ekle. Tekrar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı güzelce okunmuş gibi isterse okuyun ister okumayın size kalmış bir şey burada bir nokta var burayı işaretledik yukarıdaki metni okudum anladım ve onaylıyorum yaparsınız devam ediyoruz e da geliyorsa da e-postaya gelen lüzumsuz bir sürü diyelim ne geldi mailler geliyor istemiyorsunuz önce bir telefonu tarif edeyim ondan sonra oraya geçeceğim Evet şu anda telefona gelenleri telefon numarası adı boş ver adı yazmaya gerek yok burada kendi numaramızı yazıyoruz ben kendi numaramı yazıyorum buraya evet burada numaramı girdim buraya devamı tıklıyoruz ne geldi onay kodu gelecek bana 206 143. Evet. Devam ediyorum. Evet, şu anda doğrulandı. Ne yapmamız gerekiyor? İletişim adresini listele şu arada. Aa burası. Tıklıyoruz. Bekleyin. Şu anda bakın arkadaşlar. Ne açıldı? Benim telefonla alakalı onayları yönet. Abi burayı silin üstünde pardon. Burayı tıklıyoruz. Evet. Açıldı. Bakın arkadaşlar. Burada gelenler hepsi orada yazılı. En aşağı bölüme iniyoruz. Bakın demin ben bunları engelledim. Arçarelli, Beko, bilmem isimler orada okumak istemiyorum. Siz kendiniz görürsünüz. Burada hala istemediği mesele garanti B, bilmem ne. Burayı tıklıyoruz. Ne çıktı? Diyor ki: Sesli arama onay veriyorsanız onay kutusu işaretli kalsın. Eğer istemiyorsanız Red yap, olan bölümü tıklayın. Kısa mesaj gelmesini istiyorsanız onaylı dursun. İstemiyorsanız onu da red yapın. Ondan sonra kaydet. Başarılı bir şekilde onu da engellemiş olduk. Hem mesajı hem sesli. Tekrar sağ tarafta ileti onay düzenlemeye giriyoruz. Evet, deminki sayfa geldi. aynen. Şu anda kırmızıla benim ret ettiklerim. Görüyorsunuz. Halen var. Senin için onları yapmak istemedim. Gösterme amaçlı. Evet, burayı da şu pazarlama olan ismini okumuyorum. Onay düzenle aynı. Aa burası. Tekrar karşısındakini tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çok basit. Ben istemiyorum. Ne telefon edilmesini ne de mesaj gelmesini istemiyorum. SMS gelmesini. Onu da kaydet yapıyorum. Yani çok kullanışlı yapanlar baya güzel düşünmüş. Çok şahane. Ben şu anda ne yapmak istiyorum? Tekrar başa gitmek için bir de mail adresimize gelen o lüzumsuz mailleri size göstereyim. Şu anda ne yapmam lazım burada? Buradan Evet arkadaşlar. Buradan bir gireyim tekrar. Çıkış yapmam lazım. Nasıl çıkış yapacağız? Ee, en üstte Türkiye bayrak üstüne tıklarım. İleti şeyini yazalım. İleti Neydi? ismini unuttum ya. Yönetim sistemi. Evet. İleti yönetim sistemi. En üstte zaten çıktı. Ticaret Bakanlığı olarak. Ticari elektronik. Tekrar tıklıyorum. Şu anda ben telefonla giriş yaptığım için şimdi telefonu sileceğim. Bir de mail adresimle girmek istiyorum. Siliyorum. Siz aynı yere ekleyebilirsin, korkmayın yani. Yapacak ya bir şey olmaz. Siz şu anda onaylayalım iletişim telefonu. Şu anda girişi telefonla girmeyi sildim. Tekrar iletişim adresi ekle burada diyor. Evet. Burayı tıklayalım. Çok basit yani herkes yapabilir. Şu anda yeni iletişim adresi ekle. Aynı orada. Orayı da tıklayalım. Hepsini okudum. Neyini okuyacağım? Hiç gerek yok. Burada e-posta ile giriş yapmak istiyorum ben. Evet. Şu anda e-posta ile burada girmek istiyorum. Durdurayım şifremi. Evet, devam ediyoruz. Olmadı. Evet, bura işaretlememişim ondan olmuş. Lütfen burayı işaretleyin. Yukarıdaki metni okudum diye. Şu anda tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya doğrulama kodu geldi benim maile. Onu alıp buraya getirmem lazım. Biraz sizi bekledim. durdurayım ki sizi üzmeyelim. Evet arkadaşlar. Benim maile Geldi. Maili değiştirdim. Maile geldi. O üstte isim yazan yara hotmail.com hotmail.com yazın ki gelsin. Gmailse Gmail. Mailin üstündeki borçlar ki gelsin. Yoksa gelmiyormuş. Orayı yaptım. Geldi. Şu anda bakalım. Benim maile gelenler. Detaylı. Evet. Neymiş? Hayat sigortası. ne? Bakalım. En istemediğim şey. Evet. Çok güzel işime yaradı bu. Bunlar hep iptal etmem lazım. Mailden gelen lüzumsuz iletilerden kurtulabilirsiniz. Çok güzel. Evet, reddet. Direk ya ona verdiğinize zaten ellemeyin. Onlar kendi onaylı reddetmek etmek istiyorsan evet kaydet. Ondan gelen mail iptal oldu. Tekrar ileti onay düzenlemeye gidelim. Başkaları hep başa mecbur gitmek zorundayız. Bilmem ne iletişim. İsim okumak istemiyorum. Orayı bakalım. Yani çok basit. İlk başta biraz size Değişik gelebilir ama onu da kaydediyorum. Bakın arkadaş, hep kaydettikten sonra karşınıza tekrar iletişim adresi ileti onay düzenleme gelir. Ne yapacaksınız? Hep ileti onay düzenleme gireceksiniz. Tekrar bu gelen şeylerin, maillerin iptal edecek isimlerini. Evet, burada çok yani şu anda. Sadece size gösterme amaçlı bunu yapıyorum. Mesela şunlar şunlar hepsini de istemiyorum aslında ama ee, bunları iptal edebilirsiniz. Hep onay düzenlemeye girersiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bunları iptal edebilirsiniz. Ee, ne yapıyorsunuz? Çıkmak için geriye gerek yok. En üstte bayrağın içine tıklayın buraya tekrar borçluğa yazın ileti ben hep ismini unutuyorum ya ileti neydi yönetim sistemi evet İleti yönetim sistemi en üstte çıkıyor ticaret bakanlığı olarak yazsanız da demek ki çıkacak ama bu gerçi çıkmaz öyle Böyle sizin kısa hemen gelir. Heh, burada diyelim tekrar bunu sileceksiniz. Eğer telefona devam etmek istiyorsanız silin bunu. Evet sildim. Ve iletişim adresini tekrar bir daha onaylamayı istiyor benden. Sildim. Şurayı size göstermek istiyorum. Tekrar buraya devam et. demek ki maille yaptığım yeri size göstermek istiyorum. Evet. Evet tekrar bir daha okudum onları bir göstereyim de karıştırmayın Evet arkadaşlar burayı illaki işaretleyin yukarıya okudum diye ee, e posta adresinizi yapmak istiyorsan ha burayı göstereyim buraya hotmail ise hotmail.com yazmayı unutmayın yoksa gelmiyor eğer gmail ise gmail.com yazarsınız. Hangisi ise ismini yazın. İlla yazın buraya. Buraya normal e-posta adresiniz. Girersiniz ona göre. Ben yaptım zaten. Böyle. Şimdi arkadaşlar ondan sonra devam et. Zaten o sizi yönlendiriyor bir şekilde. Çok güzel yani. Eğer telefonla yapmak istiyorsanız zaten buradan isim istiyor ya burada. Telefon numarası, adı Turkcell, Vodafone e, ya da Türk Telekom hangisinin operatörünü hangisiyse onu yazarsanız daha kolay gelir daha hızlı gelir burada numaranızı yazar tekrar devam edersiniz çok güzel böylece istenmeyen SMS'lerde istenmeyen telefonlar sizi rahatsız etmez hiç ummadığın anda bakıyorsunuz bir numara size mesaj atmış isimli yani numarası yok ama isimli atmış size, size kayıtlı değil, isimli gelen bir sürü bankalardan olsun, herhangi bir başka yerlerden olsun buradan hepsini engelleyebiliyorsunuz bugünlük bu kadar bu program direktmen sizin e-Devlet üzerinizde e-Devlet üzerinde yapacaksınız, öyle yani indireyim şuradan yapayım diye değil e-Devlet'in içinde eklenmiş bir program bunu e-devletinizi açarsınız arama yerine yazarsınız çok şahane hemen burası ticaret bakanlığı bak yazıyor zaten ileti yönetim sistemi buradan devam edersiniz e, bugünlük bu kadar kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen bize destek olursanız sevinirim e, like atmayı unutmazsanız çok iyi olur Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.